Herkese selamlar dostlar ben emircan ve bugün sizlerle beraber adopt mida abi bedava pet veren e, oyunları deneyeceğiz Umarım arkadaşlar videoyu beğenirsiniz beğenirsiniz de like atmayı unutmayın hadi şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben 1-2 gündür video atamıyordum bunun için hepinizden çok özür dilerim arkadaşlar biraz rahatsızdım yani kolumdan olsun biraz da boğazlarım rahatsızdı o yüzden sizlere video atamadım bunun için özür dilerim Ve arkadaşlar sizlere de güzel bir içerik çıkarmak için yeni bir video ile karşınızdayım ve abi bu videoda Adopt Me'de bedava pet veren oyunları deneyeceğiz Biliyorsunuz ki abi bazı scamler, yani scam yöntemi ile sizin hesaplarınızı çalıyorlar ve bu scam yöntemlerinden bir tanesi de Adopt Me Bedava Pet yöntemidir ve arkadaşlar bugün işte bugün ee, sizlere onu göstereceğim bu arada konuşamadım özür dilerim hemen. Abi hemen videoya geçelim. Şimdi abi böyle oyunları bulmak istiyorsanız yapmanız gereken katalog gibi yerlerde böyle sayfayı yenilediğinizde böyle e, reklamlar çıkar görüyorsunuz. İşte arkadaşlar bu reklamları böyle F5 ataraktan aratıyoruz böyle. Bakın şu an aratıyoruz mesela. E, böyle arkadaşlar yukarıda der ki Free Robux veya ne bileyim. Ee, free pets ben bir tanesini şu an buldum bakın arkadaşlar mesela burada bir tane var bunu da hemen şöyle açıyoruz şimdi arkadaşlar mesela bunu deneyelim evet abi hemen oyuna girelim ee, nasıl bir şey olduğuna bakalım yani nasıl yapıyorlar bu oyunu tabi nasıl yapıldığını falan e, bilmiyoruz ama bakın şu an mesela bizi böyle bir yeri ışınladı ve bizim karşımıza böyle bir şey sundu e, biliyorsunuz ki Adopt Me'ye girdiğimizde de böyle oluyor. Buradan abi hemen parent diyoruz. Aman tanrım sınırsız para verdi. Baya paramız doldu. Şimdi arkadaşlar burada bakın e, Mega Neon Bad Dragon. Meganion Crow veya işte bakın Meganion Cire'yi falan burada bunlar var. Tamam o zaman biz o zaman şeyi seçelim. 3 tane pet seçin diyor. O zaman ben seçtim. Hadi bir tane de bunu seçelim. Seçtim. Nefis'i use trade gönderdi. Tabi arkadaşlar gerçek de böyle değil biliyorsunuz ki 9'lu bir tane slot var. Hadi ben de pet ekliyim ben de sandviç vereyim bari. Ama olmuyor. Arkadaşlar buraya girdiğimizde aket basıyoruz. Ve... Bakın progressing trade diyor. Şu an trade gerçekleştiriliyor diyor. Evet, bakın login to roblox yani hesaba girmemizi istiyor. Buraya arkadaşlar ne yazıyoruz? Ee, ben buraya Emircan r s u ut bir dakika yanlış yazdım. Emircan r s u tube yazıyorum. Sign up diyorum. Ve arkadaşlar bakın, böyle 2 3 defa basıyorum. Bir kere daha deneyin diyor ve arkadaşlar bakın bizi oyundan kickledi ve şu an çocuğun sistemine bizim hesabımız gitti arkadaşlar. Yani cidden arkadaşlar böyle şeylere inanmayın. Yani bunlar sadece skamdır. Sizin hesaplarınızı çalmak için yaptıkları bir taktiktir. Şimdi arkadaşlar burada Adobe Update diye bir tane daha oyun var. Dediğim gibi böyle oyunları buradan abi sayfayı yenileyerekten de bulabilirsiniz. Bakın burada, yok bu rek, şey değil, scam reklamı değil. Bakın mesela, bu reklam mı? Yok lan bu, bu şey, bu da scam değil, bu scam değil, bunu kapatabilirim. Ee, o arkadaşlar bir robux reklamı, ee, yani scam değil o. Evet abi sayfayı yeniliyoruz, bakın arıyoruz şu an mesela scam game bir reklam arıyoruz. Bekleyelim, ee, aramaya devam edelim, böyle sayfayı yenileyin diye arkadaşlar. Skem gameleri bulabiliyorsunuz ee, Şöyle Şöyle Yenilemeye devam edelim Arkadaşlar neyse ben bunu ıı, ara verip yenileceğim Şimdi öbür oyunu deneyelim Yani arkadaşlar dediğim gibi bunlara sakın ama sakın Kanmayın kanarsanız hesabınız cici olur Bakın abi adam mesela ne çizmiş Yüz çizmiş Bu da daha ıı, az önceki oyunun galiba aynısı Bu sefer de bebeği seçelim Tamam. Yine bir tane keş, Oat diyoruz. Evet. Bunu seç, bunu seç, bunu seç. Bir tane grave seçelim o zaman. Evet abi. Bakın. Seçtiğimiz şeyler geldi mesela buraya. Aceptimizi bekliyoruz abi. Ee, mesela ruleslara bastığımızda öyle şey, bir şey olmuyor. Aman tanrım öncekinde ruleslar gözüküyordu. Zaten nefisinin işi gücü yok arkadaşlar. Bana pet verecek. Ee, bakın abi. Evet. Geldi. Login to Roblox. Ee, Subto Emircan RS Evet abi Girdim ve bu mesajı yazdım Hatta bunu böyle spamlayacağım bir tık Evet abi spamladım ve çıktım ee, Arkadaşlar işte dediğim gibi şimdi mesela Burada ben biraz daha sayfayı yenileceğim Ve bir tane daha reklam bulursam Hemen sizlere göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha böyle Oyun buldum ve şimdi abi bu oyuna da Böyle girişimizi yapıyorum ee, biraz oyun aramaya çalıştım ve bir tane daha oyun buldum böyle ee, Bu da arkadaşlar şeyle ilgili Neydi? Halloween ile ilgili Halloween Reward yazıyor burada gördüğünüz gibi Ben de hemen girdim ve bakayım dedim Burada abi Total Aeronaut Free Robux yani şu ana kadar alınan bedava robuxlar 25.000 yazıyor Burada mezarlar var arkadaşlar ve burada ok yönleri var böyle bizi buraya yönlendiriyor Burada böyle canavar var, bu canavar çok saçma olmuş lan, yapamamışlar, bir tık yapamamışlar. Ee, arkadaşlar buradan böyle e, ilerleyelim, buradan böyle gidiş yok zaten, yol çekmemişler. Burada Hitless Horseman var ve burada Claim Robux diye bir şey geliyor. Ee, al diyelim. Evet, bu arada burada da Roblox de var yazıyor, aman tanrım kesin Roblox veriyor. Buraya Subto Emircan RS35 yazalım. Ee, şöyle arkadaşlar login diyelim evet abi incorrect pasporttan bizi attı fakat arkadaşlar incorrect pasport falan değil ee, odamız sistemine bizim şimdi hesabımız gitti ee, arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi Halloween Rewards falan böyle oyunlara inanmayın çünkü böyle oyunlar sizlere Robux veya Pet vermez aksi takdirde sizin e, hesabınızda Robux veya Pet varsa arkadaşlar bunları çalar yani alır arkadaşlar ve Kullanırlar yani satarlar gider öbür insanlara satarlar Yani arkadaşlar dedim ki oğlum benim neden altım çıplak lan <gülüyor> Neyse karakterimi ayarladım daha önce neden karakteri böyleydi hiç bilmiyorum Arkadaşlar burada da işte şu an gördüğünüz benim petler var hmm, Böyle bir adotmayı gireyim böyle bir göstereyim dedim Yani adotmayı gireyim göstereyim derken o amaçla değil hava atmak amacında değil Yani petleri vermediğini falan kanıtını göstermek için eee petleri falan vermiyorlar yani sahte arkadaşlar sizler sakın ama sakın inanmayın eee arkadaşlar dediğim gibi böyle şeylere asla inanmayın ee, çünkü arkadaşlar böyle şeyler eee genellikle insanları kandırmak için veya robuxlarını çalmak için petlerini çalmak için eee yapılmış olaylardır yani arkadaşlar sakın demeyin ya benim zaten ne petim var ki bir tane turtleım var eee turtleımı alsa ne olacak diyebilirsiniz arkadaşlar o Turtle bile çok değerli bir şey yani cidden bu Turtle yani sizin bu gördüğünüz Turtle bile çok değerli bir şey. Bir de bu biliyorsunuz ki oyundan kalktı ve e, artık çok bulunamıyor. O yüzden arkadaşlar çok değerli bir şey. Sizlere sakın ama sakın yani kaptırmamanızı öneririm. Kaptırırsanız da abi hesabınızı almak için eğer hesabınızda Robux varsa yani Robux aldıysanız ee, onun kanıtını Roblox ataraktan alabilirsiniz. Ama eğer yoksa da arkadaşlar geçmiş olsun ki hesabınızı kaybetmişsiniz demektir. Yani çünkü benim başıma böyle bir şey gelmişti eskiden. Ee, Roblox'un e, ilk Robux aldığım faturasını göndermiştim adamlara. Ve adamlar da hesabımı öyle bana geri vermişlerdi. Ama eğer arkadaşlar sizler hesabınızı alamazsanız yapabileceğim bir şey yok. Ee, yani geçmiş olsun abi. Neyse hepinizi seviyorum dostlarım. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye-bye.